Herkese selamlar arkadaşlar. YKS 2022 serüveninin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde kaynaklar ve denemeler hakkında konuşacağız. Geçen sene çektiğim videolardan da önermeler yapacağım. Buyurun videomuza geçelim. Öncelikle çözeceğiniz kaynaklar size uygun kaynaklar olmalı. Bunu herkes söylüyordu. Ben de bir daha söyleyeyim burada. Bir kere daha tekrarlamış olayım. Çünkü sen şimdi atıyorum matematikten başladın. Hemen diyor ki lan acil soru tutturmuş acili çöz. Hadi oradan lan. Nasıl çözeceğim hemen? Temelin yok, bir şeyin yok. Nasıl acil çözeceğim? Yani bu senin moralini de bozar. Çünkü, ben diyorum ben çalıştım, iyi güzel ama çözemiyorum. Bu soruyu söylersin kendine. Hele ki matematikte çok yaşadın. Hocam ben çalıştım ama çözemiyorum soruları. Burada şöyle bir durum devreye giriyor. Arkadaş, önce kendinize uygun bir kaynak alın. Şurada önerilen kısmına ben koyacağım. Kaynak sıfırdan ileri seviye kaynaklar önermiştim derslerde. Onlara bir bakın. O videolarda bir sürü kaynak önerdin. Size uygun kaynağı bulup kullanın. Onun dışında bir kaynak istiyorsanız kırtasiyelere gittiğinizde, kitapçılara gittiğinizde, kitap evlerine gittiğinizde oradaki satıcılar çok daha iyi biliyor aslında. Yani yayın evlerinden daha iyi biliyor onlar. Hangi kaynak sana uygun, hangisi değil? Yani dersin ki abi ben orta seviye bir öğrenciyim. Hangi kaynak çözüm? Adam sana tık çıkartır, endemi verir ya da ne bileyim, ATP verir. Burada e, gidip onlara sorabilirsiniz, hiç çekinmeyin. Çünkü adamlar zaten kitap satmak için uğraşıyor. Bir de çok biliyorlar, gerçekten biliyorlar. Hani yayın evlerinden daha çok biliyorlar. Mesela acil yayınlar tek kendi kaynağı bilir. Ama o adamlar bir sürü kaynak sattıkları için o kaynakların hepsinin neredeyse şeyini biliyorlar. Hani içine kadar biliyorlar. İşte kolay öğrenciyi hangi kaynak çözmeli, zor öğrenci hangi kaynak çözmedi vesaire. Burada gidip o adamlara sorun. Adamlara, kadınlara mutlaka sorun. Onlar size yardımcı olacaklar. hiç çekinmeyin sormaktan. Çünkü ben de sordum, arkadaşlarım da sordu. Adamlar size şak diye çayını çıkartıp verir. Biraz kendinizden ufakça bahsedersiniz, oradaki satıcılar size direkt istediğiniz kaynak, size uygun bir kaynak bulup verir size. Hiç çekinmeyin. Denemelere gelecek olursak, eğer ki 12. sınıfsanız şu anda, bu seri izleyen 12. Sınıflar, hemen pataküle denemeye başlamayın. Yani önce bir konularınızı bitirin. Konularınızı bitirdiyseniz deneme çözebilirsiniz. O da sıkıntı yok. Ama Konularınızı bitirmeden denemeye başlayacaksanız orada bir durun. Çünkü sen daha neyi ne olduğunu bilmeden hemen atlıyorsun parkura pataküte moralin bozuluyor, diye düşüyorsun sıkıntı. O yüzden öncelikle e, bu paylaştığımız programları yaz programlarını en azından, Çünkü yaz boyunca paylaşacağız. Diğerleri için söz vermedim. Yaz programlarını kullanırken TET Türkçe ve TET Matematiği bitirmeyi planlıyoruz. Bakalım inşallah olursa bitecek. Bitmese de siz kendinize devam ederseniz zaten. Bölüm denemeleri çözmeye başlayın öncelikle mesela. Parça parça çözeceğiz TYT denemesinin öncesinde. TYT denemesine geçmeden önce Türkçe denemelerini çözeceğiz. Sonra matematik denemeleri çözeceğiz. Hız alışacağız, bir pratik yapacağız. Sonrasında biz TYT denemesine geçeceğiz. Birden TYT denemesine geçip de afallıyoruz maalesef. Çünkü birden öğrenci 120 soru görüyor, gözler fal taşı gibi açılıyor, sıkıntı. Başlayacağız. İşte biyoloji denemesi çözüyorsak sonrasında. fen denemeleri çözeceğiz işte. Biyoloji, fizik, kimya bölüm bölüm öncesinde. sonrasında fen denemesi şeklinde çözeceğiz. Sosyal denemeleri sadece sosyal denemesi olarak satılıyor zaten. Tarih ve ciddi, coğrafya falan ayrı ayrı satılmıyor maalesef. Onlar da mesela sosyal denemesi şeklinde çözersiniz. Sonrasında tf denemesine atlarsınız. Birden atlamayın. Sıkıntı oluyor sizin için de. Denemelere de yazlık oluyor. Çünkü bir sürü soru çözemiyorsunuz. Sonra da o denemeyi atıyorsunuz. Bir de denemeleri çözün. Sınav bitene kadar o denemelerin hiçbirini atmayın. Bir yere koyun. Bir dosya yapın kendinize. Denemeleriniz kalsın. Programlarınız aynı şekilde. Programlarınızı hiçbir şekilde atmayın. Onlar da kalsın. Denemelerde programlarda bir yerde kalsın. Atmayın. Sınav bittikten sonra böyle yaparsan kurtulduk. Yani hemen atmayın çünkü yarın öbür gün boş bıraktığınız işte yapamadığınız sorulara tekrar dönüp bakmak isteyeceksiniz. Çünkü asıl sorular o sorular. Çözememişsin. Çözdüklerin zaten cebinde. Bunlar gitti. Bunları biliyorsun zaten. Bunlar pratik yaptın gitti. Ama çözemediklerin şurada kalan çözemediklerin önemli. Çünkü bu sene çöz ço çok kişinin çözemediği sorular hepsana çıktı zaten. İşte ben bu soruyu çözemiyordum, bu soru sınavda çıkmış zaten. İşte O soruyu tekrardan etseydin, tekrar etseydin, çözseydin, daha iyi sonuçlar alabilirdin. O yüzden çözemediğiniz sorular çok önemli arkadaşlar. Mutlaka çözemediğiniz sorulara bakın. Çünkü en önemli sorular gerçekten onlar. Yani bu soruları es geçmeyin, sonrasında mutlaka çözün. Umarım söylediklerim işinize yaramıştır. Eksik yedik varsa, siz de aşağıda yorumlar kısmında tamamlarsanız çok sevinirim. İşte hocam, şu şöyle değil de böyle olsa daha iyi olur mu gibisinden sorular da sorabilirsiniz. Her türlü yoruma açız, sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ben İsmail Demir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.